Bugün 15 Mart 2023 Çarşamba Merkür günündeyiz yay burcunda ilerleyen ay son dördün fazında sabah erken saatlerde ay Güneş ve Mars'a sert açılar yapacak güne gergin ve stresli başlayabiliriz genel sağlığımıza da dikkat etmekte fayda var toplumsal alanlarda gerginlikler doğa olayları kaza ve sakarlıklara dikkat edip temkinli olmaya çalışalım geçtiğimiz hafta doğan yeni ayın enerjileri de görünür hale gelirken önemli farkındalıklar yaşamamız ve bazı yol ayrımlarına gitmemiz mümkün gerçekçi olmayan hedeflerimizde yanılgılar ve hayal kırıklıkları da oluşabilir yay burcundaki ay 11 Eylül'de Koç burcundaki Venüs'e yaptığı üçgen açının ardından boşluğa girecek öğle saatlerinde Önemli işlerle ilgilenmek yerine keyif aldığımız konulara ve hobilere yönelebiliriz. Spor ve fiziksel aktiviteler de ruh halimizde dengelememize yardım edebilir. Ay, 15.05'ten itibaren Oğlak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Önümüzdeki iki gün duygularımız biraz geri plana çekilirken, kariyer, iş, görev ve sorumluluklara odaklanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Balık Burcu'ndaki Satürn'le uyumlu görünümde olacak. İş ve günlük yaşamamızda planlı ve disiplinli olabilir. Otorite figürleriyle ilişkilerden de destek alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.